Evlilik koştuğu nedir? Malum günümüzde evliliklerin birçok kaza yaşamasının nedeni iletişim kazasıdır. İletişim kazaları nedeni de kişinin kendi farkındalığının ve içgörü eksikliğinin ve yeni bir çiftle yeni bir partnerle beraberliğini sağlayamamasından kaynaklanır. Tam da bu noktada evlilik koştuğu hizmeti alabilirler. Evlilik koştuğu Hangi durumlarda alınır? Bir evlilik profesyonel evlilik koçundan yardım alabilir. Kişilerin kendilerini tanımaları, partnerini tanımaları ve çiftlerin beraber at başı ve gerektiğinde mikroskobik, gerektiğinde teleskobik beraber evlilik ve güncel yaşam içinde birlikte hatta çocuklarla beraber çekirdek ve geniş aileyle Uçuş bakışı, uçuşlarıdır, birlikte hayata devam etmeleridir. Tam da bu noktada evlilik koştuğu eğitimleri kimler alabilir aklımıza geliyor. Aile evlilik danışmanları, sosyologlar, psikologlar, pedagoglar ve evlilikteki güzel hayata ilgi duyan her profesyonel evlilik koştuğu eğitimi ve hizmeti alabilir.